Gücün ne kadar az, ayrılayırım senden. Anladım. <gülüyor> Bebiyeyim, beni neden terk edeceksin? Yalnızca bir gün oynadım ve gücün fıstın içinde birinci oldun. Kardeşim, ütleme yaptın mı? Ütleme yapmaya gerek yok ki. Direkt bedava, arka arkaya uçakit.